Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah eksiksiz, samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Ona bir denk de olmadı. Sadakallahu'nazim.